Aşağıdaki ifadeleri çarpın ve sadeleştirerek bir rasyonel ifade elde edin. Tanım kümesini belirtin. Pekala. Önce çarpma işlemini yapalım, sonra da sadeleştirmeden önce tanım kümesini belirtelim. Payları çarpınca a kare eksi 4 çarpı a artı 1. Bölü paydaların çarpımı. Paydaların çarpımı ise a kare eksi 1 çarpı a artı 2. Pay ve paydadaki a kare eksi 4 ve a kare eksi 1 ifadeleri tanıdık gelebilir. Bu ifadeler iki kare farkı dediğimiz özel binom ifadeleridir. Görünce hemen, yani umarım hemen tanıdık gelmiştir. İki kare farkının açılımını yapalım. a kare eksi b kare eşittir a artı b çarpı a eksi b. Yani buradaki a kare eksi 4'ü ve a kare eksi 1'i çarpanlarına ayırabiliriz. Böylece sadeleştirme yapmamız daha kolay olur. Pay kısmındaki a kare eksi 4'ü a artı 2 çarpı a eksi 2 olarak açabiliriz. Ve çarpı tabii ki a artı 1. Payda da ise a kare eksi 1'i başka renkte yapayım. a artı 1 çarpı a eksi 1 olarak çarpanlarına ayırırız. Eğer bunun doğruluğundan emin olmak isterseniz, açtığımız çarpanları birbiriyle çarpın, tekrar iki kare farkı ifadesini elde edersiniz. Payda da a artı 2 de var, tabii, onu da yazalım. Ve böylece pay ve paydadaki iki kare farkı açılımlarını yaptık. Bu ifadeyi biraz daha düzenleyelim. a artı 2'lere hem pay hem de payda da ilk olarak yazalım. Böylece payda a artı 2 olur ve payda da a artı 2 olur. Bunları aşağıya tekrar yazdık, üstünü çizeyim, sanırım başka ortak yok. Aslında burada a artı 1 de var, bunu yazalım. Payda a artı 1 var, paydada da a artı 1 var. Payda a eksi 2 var, paydada da a eksi 1 var. Benim tüm yaptığım pay ve paydayı yeniden düzenleyerek yazmak. Eğer ikisinde de aynı ifade varsa onları alt alta yazdım. Sadeleştirmeden önce tanım kümesini düşünmenin vakti geldi. Düşünelim, a'nın tanım kümesi ne olacak? Hangi a değerleri ifadeyi tanımsız yapıyor? Daha önce de gördüğümüz gibi ifadeyi tanımsız yapacak a değerleri, paydayı sıfır yapacak değerlerdir. Bu değerlerden bir tanesi a eşittir negatif 2. Bunu deneyebilirsiniz. a artı 2 eşittir sıfır. Ya da a eşittir negatif 2. a artı 1 eşittir 0. Her iki taraftan da 1 çıkaralım. a eşittir negatif 1. a eksi 1 eşittir 0. İki tarafa da 1 ekleyelim. a eşittir 1 çıkar. O halde buradaki ifade için a'nın alamayacağı değerleri yazalım. a eşit değildir dedik. Eşit değildir. Negatif 2. Negatif 1. Ya da 1. A bunlar dışında herhangi bir değer alabilir. Herhangi bir reel sayı olabilir. Burada tanım kümemizi belirliyoruz. Tanım kümemizin bunlara hariç tüm ağlar olabileceğini söylüyoruz. Tanım kümemizi belirlediğimize göre şimdi ifademizi çarpanlarına ayıralım. A artı 2 bölü A artı 2. A'nın negatif 2 olmayacağını biliyoruz. Onun için bu ifade her zaman tanımlanabilir olacaktır. Bir şeyi kendisine bölersek cevap 1 olur. Aynısı a artı 1 bölü a artı 1 de geçerli. Bu da 1 olacak. Geriye kalan a eksi 2 bölü a eksi 1. O zaman sadeleştirilmiş rasyonel hali a eksi 2 bölü a eksi 1 olup a'nın negatif 2, negatif 1 ya da 1'e eşit olmaması gerekir. Belki burada diyeceksiniz ki, eşit olsa ne olur? Mesela negatif 1 olsa. Eksi 1, eksi 1 eşittir negatif 2. Tanımlanabilir. Ama bu ifadenin baştaki ifadeyle tamamen aynı olabilmesi için, aynı kısıtlamaları sahip olması gerekir. Yani aynı tanımlama kümesine sahip olmalıdır. Baştaki ifade negatif 1 de tanımsızsa, bu ifade de negatif 1 de tanımsızdır. Bu kısıtlamalar neredeyse aynı ifadelerle değil, tamamen aynı ifadelerle uğraştığımızı gösterir.